Ağabey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Webosayat daha önceki aracımda vardı. Ondan dolayı takmak kararı aldım. Bir de havaların böyle soğuk olmasından dolayı. Arbamın içi ısınmıyordu bir de. Mercedes Sprinter, Unibus. Kalorifer belli bir süre sonra yetmiyor. Ben eve bosta taktırmaya geldi. Kullandım, herkese tavsiye ederim. Ya arabanın iç ısısını hem daha rahat hem de yani klimayı açmaktansa ve bosta kullanmak daha mantıklı geliyor bana. Benim araban olduğu yerde çalıştırdığın zaman şey yapmıyor, ısıtmıyor. Mercedes'lerde böyle, diğer arabalarda nasıl bilmiyorum. Ben eve bosta taktırmaya karar verdim. Ya bundan önceki arabamda gün boyu çalıştırıyordum onu. Yaktığı 1,5 2 litre arası. Şu anda da yaksa yaksa 3 litre ya da 2 litre civarında yakar. Yani o kadar yakacağını zannetmiyorum. Sabahtan akşama kadar yaksanız 2 litre anca yakar. Belli bir derecede sabit kalıyordu. O derece üzerinden zaten arabayı ısıtıyordu. Dereceyi belli bir süre sabit bırakıyordum. Ondan sonra zaten o ısı, termostat arabayı ısıtıyordu zaten. Kumandası bu şekilde. Göstergesi de bu şekilde. Kumandadan ayarlanabiliyor. İsterseniz buradan da ayarlanabiliyor. Dijital göstergeden. Kumandadan zaten evden de ayarlayabiliyorsun. Arabaya binmeden, çalıştırmadan önce 10 dakika, 15 dakika önce arabanızı ısıtabiliyorsunuz. Ve arabanın içine girdiği zaman Gecenin zaman pardon. Arabanın içi daha sıcak oluyor. 10 dakika maksimum. Termostatı buradan ayarlıyorum. Sıcaklık şeyini de kumandadan ayarlıyorum. <gülüyor>